Herkese merhaba ben Tolga Özbek, Havelsan'la birlikte hazırladığımız Akıl Katanların yeni bölümüyle karşınızdayız. Hayatımıza teknolojiyle, bilimle, zeka ile katkıda bulunanları tanıttığımız seride konuğumuz Fahri Dönmez. Bursa'da 34 metrekare atölyede Fahri Bey İHA ve Yamaç Barıştı motoru tasarlayıp imal ediyor. Emekli uçak teknisyeni Fahri Dönmez hobi olarak başladığı motor üretiminin hikayesini anlattı. Fahri Bey'in atölyesindeyiz, Bursa'dayız. Burası bir sanayi bölgesi. Bir taraftan herkes bir şeyler imal ediyor, bir şeyler yapıyor. Ama siz hava araçlarına, paramotor ve insan hava araçlarına motor üretiyorsunuz burada. Peki bu motor üretme fikri nasıl geldi aklınıza? Nasıl bu işe girmeye karar verdiniz? Bir hikayenizi dinleyelim sizin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ziyaretiniz için. Ee, çok onur duydum. Ee, çok e, gurur duyduk. Ee, sağ olun. Ee, aslında ben askerim. Halk e, uçak teknisini e, asfay olarak görev yaptım. Do 79'da orduya girmiştim. Henüz 19 yaşındaydım. Ee, i̇lk birliğim Malatya'ydı. Ee, bir akşamüstüydü. Bir birliğime gittiğimde e, Doğu havuzunda F4'ler vardı. Hiç F4 görmedim. Hayal et. ...diye onun adı siz Phantom. biliyorsunuz. Phantom. Phantom adı. Evet. Arkada böyle günün, günün batan... ...güneşin arkasında onu gördüğümde... ...korktum bir an bayağı. Ciddi korktum. An. Ben bunları nasıl çalışayım? Bunların üstüne nasıl çıkarım? Ya bir hata yaparsam? Çünkü okulda öğretmenlerimiz... ...işte bir efodiyi anlatmışlardı. Yani motorun içine giren... ...yabancı madde hasarı. Evet. Yamaha diye sonradan çevirdiler onu. Falan. Bir süre çok korktum. Ee, orada... Ee, o küçük yaşlarda öyle bir görev teslim edilmiş olması bana uzun yıllar şey kaldı bir rahmetli oldu. Bir aydın şefim vardı, aydın korkutlu ee, çok vizyoner bir insandı. Ee, hatta e, yazıştı e, Avrupa'da bir yerde bir delta kanat yapalım ee, Aslan'ım senle ne derdi bana. Delta bir kanat yapalım. bir sportif hava aracı. Türkiye'de belki daha o zaman da Türk Hava Kurumu'nda var mı tam da bilmiyorum. Yazıştığı yerlerde dedi, demişler ki daha önce Almanya'da çalışan birisi Cihet Osman diye birisi var Nevşehirli. Siz ona ulaşın demişler. Ona ulaştık. Gittik. Tandörler söktük eski uçaklardan falan. Şey yapacağız. O arada da Honda motosikletim var. Honda motosikletin motorunu da sökeceğiz. Ona takacağız. Honda motor, motosiklet motoruyla e, Yamaç... E, yapacağız. Yıl 81. 81 yılında uçuracaksınız. Evet. 81 yılında uçuracağız. Şimdi ben 21 yaşındayım. Yani ilk hayal içime düşen yani cenini oluşturan şey orada oldu. Yani. Motorlu delta evet, kanal. Aydın abimden başladı. Rahmetli. Onu da nedense birdenbire andım ama anlamak mümkün değil. Yani her birimizin yetiştiği bugünlüğünde muhakkak bir büyüğümüz var. O nedenle bizim de çocuklara, gençlere bir sorumluluğumuz var. Diye düşünüyorum ben. Sonra işte F4'lerle 15 sene çalıştım. Bordo diye bir sistemi vardır F-4'lerin. İşte bir kısmı istiyah sistemi, uçuş kumandaları, göstergeleri özellikle, erdata kompütür vesaire. Sonra e, 95'te KC-135 Havada ikmal uçakları tanker, uçakları, tanker uçakları projesinde projesi kurucu ekibinde e, yer aldım. İncirli'ye tayinim çıktı. İncirlik'te bu uçaklardan 3 tane e, kiralık Uçağımız vardı bizim, Amerikalılar eğitim veriyorlardı, kıtmen orada eğitim yorduk. Amerika'da, Kansas-Wichita'da Kansas, B1 üstüydü orası. Orada e, eğitimlerini aldık. E, daha sonra kendi uçaklarımız geldi. E, ilginçtir yani ilk beş uçağın kabul kontrolünü biz incirlikte yaptık. Fakat hiçbir bir daha uçamadı. Yani birinin inç takım çatlak çıkıyor. Diğerinin motor kulağı çatlak çıkıyor. Bu ben tabi izleyicilerimiz için bir parantez açayım. Bu uçaklar çölde ihtiyaç fazlası ve acil bir durumda kullanılacak tabii tabii, veya saparsa... Tıp tabi. Yani bir şeyde de, Uçak e, mezerliği ama faaliyet olarak oradan şeyde, alınarak Türkiye'ye getirildi bu uçaklar. Evet. E, Arizona'da, Tucson şehrinde Davis Mountain hava üssü e, kaktüslerin arasında uçaklar. Üzerleri epoksi kapanmış. Ee, zaten izleyiciler yazarsa da görecekler yaklaşık 5 bin, 10 bine yakın uçak, MiG de dahil pek çok uçak var orada. Olası bir durumda. Gerekirse özel olarak kullanılacaklar. Onları da aynı zamanda bizim gibi ülkelere Amerika revze edip satıyor. Şeylerde JAWS derdik biz F-4'lere. Ee, 90 bu e, Kuveyt Savaşı'nda da oradan F-4'ler gelmişti. Bir filo bize yine tekrar. F de, havada ikmal uçaklarımızı da tankerleri de oradan aldık. Son iki uçağın Kabilüne Amerika'da yapalım diye karar verildi ve o kabile giden ekipten biriydim ben de. Orada gittik o çölde o uçakların gerçekliğini görünce ülkemizin ülkemizin uçakları en e, en eskisi 57 modeldir. En yenisi 57 model. Evet. evet. Ve e, Boeing 707'dir aslında gövde. Siz daha iyi biliyorsunuz. 62 de en yenisidir uçağın. Şu andaki elimizdeki 7 uçaklardan onların orada kabul bakımlarını yaptık. Nasıl şey yapıldığını gördük. Ve ülkemize geldi. Onlar bizim göz bebeğimiz. Aslında bir de ulusumuz için de şöyle bir şey vardır. Asena'dır onun çağrısı. Evet, evet. Asena Asena'dır. Türk mitolojisinde de çok önemli bir yere sahip. Çünkü biz bugüne kadar yani gelişen işte konjektür içerisinde ülkemizin sınırları içerisinde kendimizi korumayı yeter görmüştük. Ancak bu tankerlerle daha uzun menzilli etki alanımız olacağına inanıyorduk. Onun için gerekliydi ki Pakistan'a kadar bir gün hiç inmeden 18 saat uçuş yapmıştık. 4 tane F-16'yı getirdik Basra Körfezi'nde. Ee, çok ilginçtir. Suudi Arabistan'da gökyüzü sarıydı tankere. Evet, Kolumuza geldiler. Ee, hatta böyle sosyal medya'da e, resimleri de var çekmiştim. Yani Asena yavrularını besliyor diye. Besleyerek biz yani aviyonikçi olarak uçak tam dolu yakıtla kalkamıyordu incirlikten onun için Antalya pistinden kalktı ekip kıdemlisiydim iki pilotun yanında oturdum ben O arasında oturdum bir sandalye vardır pist bariyerini gördüm tekerlekler hala yerdeydi o kadar sıcak o kadar... bir havada koşturduk koşturdu, öyle havalanmıştım ee, özel anlarımdan biridir mesleğimle ilgili. Daha sonra 99'da e, emekli oldum ben. 99'da emekli oldum. Ee, 20 yılda emekli oldum. O zaman için öyleydi. Ee, derece beklemedim. Açıkçası birinci dereceye düşebiliyordum. Fakülte bitirmiştim. Ee, çünkü bir şeyler yapmak gerekiyor ki daha fazla şeyler de yapabilirsin. Gençler yetiştirdik. Öğretmenlik yaptım çünkü. Teknik öğretmenlik yapmıştım. Orada e, genç arkadaşlarımızla öğretmiştik. Sonra e, işte Amerika'da bu e, havacılıkla ilgili çalışabileceğimi yön görmüştüm. Çünkü tankerden aldığımız e, belgeleri EFE'ye e, kullanabilir Amerikan Havacılık Otoritesi EFE'nin onayıyla orada da teknisyen olarak çalışmayı hedeflediniz. Evet. Gittiniz ee, peki ne oldu sonrasında? Git, yani zaman 2001 Temmuz'uydu gittiğimde... Ee, tam işimizi yapacağız. Çocuklarımız okula başladı. Ee, eşime de ücretsiz izin almıştık. Altı aya da o kalacaktık. Ee, Şey kalacaktık. Ee, kuleleri vurdular. 11 Eylül Ticari evet, evet, evet, Ticaret merkezini vurdular. Ee, bu durumda e, Müslüman bir ülkeden gelmişsiniz. Havacılıkla ilgili e, çalışacaksınız. Ee, Tabi ortada kaldık, yapamadık. Ama teknisyenlik evrensel. Yani sizin... Bir makinaya, bir mekanaya bir bakışınız varsa pek çok şey yapabilirsiniz. Dondurma şirketi vardı. Ama Türkler orada çalışıyordu. Florida sıcak bir ki Yazın Kanadalı bir firmaydı. Yazın Kanada'ya gidiyordu araçlar. Birkaç tanesi Florida'da kalıyordu. Kışında da Florida'ya gelirdi. Orada bir sene çalışarak çocuklarımız okudu. Kendi masraflarımızı karşıladık. İstediğimiz bir işi yapamıyorduk tabii ki. Türkiye'ye dönmemiz gerekiyordu. Ee, ve e, Türkiye'ye döndük. E, çocuklarımız da orada birer yıl okudular. Birisi ortaokul, birisi diğeri de lise bir gibi. Karşılığı gelen okullarda okudular. E, ancak işte yaşımız da iyi bir şeyler yapmak lazım. Ali'da çocuklarımın adıdır. Ali Can ve Damla'nın ilk heceleridir. Evet onu da soracaktım size evet. evet. Onlar koydular isimlerini de. E, tabii havacılığa çocuklar meraklı vs. derken ee, kızım üniversiteyi makine mühendisliğini okudu. İTÜ TE İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ee, i̇şime karşı umutluydum. Çocukların adı var. İşte, bizden sonra yapacaklar. Alişan e, da işte okuyordu. Bu ara rahmetli Aydın abiden bahsettim ya. Evet. Emekli olduktan sonra da bir gün ziyaret ettim. Ee, bu arada işimi ben aspiratörler olarak kurdum. Bizim motorlarımız radyal motordur. Ve ilk yaptığımız motor kc için yani tanker uçağının şeyine benzer, motoruna benzer. Gösterin birazdan size onu. Ve kataloglarımız iş kataloglarımızda da kanat vardır. Daha o zaman paramotor motor falan yapmıyoruz. Yani havacılık motoru yok. Yani kişinin içerisine gençken, küçük yaşlarda bir havacılık bir şekilde nakşederse her şeyi tayyare gözüyle görüyor. Uçak gözüyle görüyor. O da bir şekilde yansıyor sizin yaptıklarınıza. Ee, sonra peki e, paramotorla ilgili motor konusunda çalışmalara nasıl başladınız? Ee, Aydın Aynen bir gün maç paraşütü gördüm Tekirdağ'da ziyaret ettiğinde. Çok hoşuma gitti. Ee, çünkü insanoğlunun bulduğu en ilginç uçmak adına bir icadı. Yani en basit ve en ucuz belki. En de. ucuz. Tabii 5-6 metrelik bir kumaşla. Siz 70-80 kilogramla kendinizi uçuruyorsunuz. Saatlerce martıyı taklit ediyorsunuz. Çarpan rüzgar üzerinde saatlerce kılıyorsunuz. Leylekleri, göçmen kuşları taklit ediyorsunuz. işte döne döne yükle istiyorsunuz. Mesafeler kat ediyorsunuz falan. Bir sporu yaptım. Sonra bir ara aydın abi dedi ki ya dedi aslanım dedi, bak dedi bir motoru var dedi. Sırtına takıyor insanlar uçuyor. Nasıl bir şey? Böyle de iklim. O baktım evet. Ya neydi? Testere motoruna benziyor. Ondan sonra falan. Testere motorunu... Bir arkadaşımız vardı oradan testere motoru verdi. Kestim biçtim kendimi bir kere uçurdum testere motoruyla. Testere motorunu da uçacak şekilde evet, yaptınız. Evet. Evet. Bursa'nın bir köyü var Erecek Gürsu'nun üstünde. Bu arada da yamaç paraşütü Bursa içinde Gürsu'da başladı. Çok pek çok arkadaşımız var o zamanlar. Orada kendimi uçurunca dedim ki bunun ticari olarak olabilir. İnsanoğlunun uçabildiği motorlu en basit en hafif hava aracı paramotor. Bu bir fikir. Koske ve bunu anlatalım. Kızımız da e, iti bitirdi o sene 2008'de. Makine mühendisi, vardı, mühendisi oldu. İtiraf edeyim bir baba olarak. Yani ben kendi işte bir, bir, bir, bir rahat söylemek istiyorum. İşte baba kurulun adını dedik, o aslında edebiyat çocuğuydu. Şey okuyacaktı, e, tiyatro yapıyordu, felsefeye merakı vardı. Belki makinada kalırdı. Dedim ki ya beraber yapalım ben bak işte şunu yapmasını bilmiyorum, sen tez hazırlıyorsun. ...hazırla gidelim sunalım, bize böyle makinem alacak. Ama dedi ben makinacı olmayacağım. Tamam, senin için olur mu babacığım dedi. Gittik sunduk. Ekip şey, e, altı komisyon üyesi var, ikisi e, üniversitede hoca, ikisi sanayici sanayi odasından, ikide Cosgap müdür var. Siz onlara fikrinizi anlatacaksınız. Dinlediler, e, dediler ya işte bu bütçesi bu kadar, tamam olur vesaire. E, uygun da gördüler, baktılar eski bir asker havacı. Kızı, kızı da almış, makine gelmiş, mühendisi. Yapın da görelim dediler. Sahtin iki sene sürecekti. Çok bütçesi de yoktu. Sahtin kullanmadık, hiçbir bütçe kullanmadık. Ama şu faydası oldu, ben çok önemsiyorum onu. Biz orada bir söz verdik. Bir şekilde, biz bunu yapacağız diye çıktık, konuştuk ya. Ne kadar yorulduysak, yapana kadar bir tane motor yapacağız. Talaşlı imalat Bursa. Sahtin iyi kötü aspiratörler yapıyoruz. Yine Bursa koskep müdürü bir uzmanım, e, uzmanımız vardı Hüseyin Bey, Hüseyin Mumcu Bey. O zaman bizim uzmanımız da. Ahmet Bey de çok destek olmuştu eski e, müdürüyordu oranı. E, ya abi sen yaparsın ya. Hadi az kaldı dedi ve biz yaptık. Hiç de destek kullanmadık. ARGİ projesi bittikten sonra endüstriyel ürün desteği oluyor. Bittiğinde e, tekrar komisyona girdik. Tamam mezun oldu dediler ve e, endüstriyel ürün desteğine hak kazandık, hibe destekleri vardı. Yine Damla ile gittik ama Damla bu arada felsefe okumaya başladı. Siyaseti felsefe felsefesi okuyordu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Böyle bir bölüm açmışlar o zaman için. E, daha sonra felsefe de doktora yaptı. Hala şirketin bir ortağıdır kendisi. E, o ayrıldı gitti. Biz motorlar yapmaya başladık sanayi başkanlığının taktiki ha motoru geliştirme projesi vardı 2012'nin e, ortalarında e, oldu Bu arada da en suyün desteği ile ilgili tezgahları e, bir tanesini almış bulunduk tegahta çalışacak birisi gerekecekti yavaşmaç başlığında kulübümüz var e, Kulübümüzde uçuyoruz arkadaşlar gençler var askerliğini bitirmiş bir işte kardeşimiz vardı İsmail ismi İsmail Avcı bir e, sakin bir çocuktu. Ona dedim birkaç sefer ya gel bak makine geldi. Sen makine mühendisliğin niye gelmiyorsun? Ahkerliğini yapmışım. İş lazım değil mi sana falan. Bir iki aksattı. Sonra bir gün bunu ben bir yani tabiri caizse böyle fırçaladım. Ondan sonra dedim ya ne gelmiş? Geldi. Geldiğinde dedim makineye eğitim veriyorlardı. Eğitim için gelmişlerdi. Eğitime başladı. Kaldı. Yani bugün burada bir şeyler görüyorsanız e, aslında ilk kez makineyi o gördü. Ben de ilk kez gördüm. Hazırladığı bazı şeyler oldu. Birkaç kısa eğitimler almaya çalıştık. Fakat pratikte uygulayacağımız şeyler vardı. Çok fazla almadık ama kendisi araştırarak e, gerek, kendi kendini geliştirerek geliştirerek gerek katı model ve onun teziyatta işlenmesi konusunda da e, hatta mesela bir parça yazardı. E, işleyecek, E tabi çarptırırsın makineyi. Yeni sıfır gelmiş makinalarımız. İnisyatif bende derdim. Emerjansi butonuna elimi tutardım. Bas sen yani bas deyip deyip bastırırdı. Bir şey olursa sorumlusu benim diye. Öyle başladı. Çok güzel işler yaptık kendisiyle. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. E, Para motorla ilgili geliştirdiğiniz motorlar. E, bugün e, Türkiye'de de uçan yamaç paraşütleri var. Bunu bir de ihraç ettiniz. Biraz bu ihracattan anlatır mısınız? Yurt dışında nerelerde uçuyor bu motorlar? E, en batıda Amerika'da uçuyor. Florida'da, Tampa'da. Havacılığın Merkezi Amerika. Evet, bir uçuş okulu. Orada uçuyor. Ee, en doğuda, Pakistan'da askeri sistemde var. Pakistan konusuna geleceğim ayrıca. Ee, Almanya'da bir Mikrolite firması var. Polonya'da da iki tane var. Ee, evet, sayıları çok değil. Ee, ama herhalde benim cürbüm kadar yani yaptığım işte. Yani bu, bu 34 metrekare yerde iki CNC ile yapabildiğimiz şey de... Var. Ama, Ama bunu bu ihraç etme var. başarısı ve kullandırma başarısı yakalamışsınız. Ee, bu motorların biraz daha farklı modeli mi yoksa benzeri mi? Şu anda Pakistan'da bir hedef e, drone insansız hava aracında uçuyor. Biraz da bunun hikayesini dinleyelim sizden. Elbette aslında o motor boksör bir motor yani e, iki silindirli. E, iki zamanlı bir boksör motor. Onu ben... E, biz burayı paramotor motoru olarak kurduğumuzda 2006'da Türkiye AeroStar adında İsrail'den İHA kiralamıştı. Hatta o günün genelkurmay başkanı sınırlarımız BBG evi gibi olacak dedi. BBG televizyonda bir programdı. Evet bizi biri bizi gözetliyor Gözetliyor program. programıydı. Ee, onun motorunu bir paramotor firmasının yaptığı bir motor olduğunu biliyordum ben İtalyanları. O zaman ben de mi yapabilirdim o motoru? O da iki silindirliydi. Ben de iki silindirli yapabilirim. Yani iki silindirli motor yap. Değil. Aslında ben avionikçiyim ama talaşlı anlamam. Motordan mı değilim ama e, siz gerekliliğiyle ilgili bir kurguyu oluşturursanız ve teknikseniz oraya geçecek adımları geçiyorsunuz. Motor hikayem de biraz oradan başladı. O motoru 19 Mayıs Üniversitesi'nde Uzay Tem'de bir çalıştay oldu. Perşet hocayı da analım tabii bu, bu arada. Ah Perşet hocam evet. Ee, kesinlikle o zaman yapıyordu. O zaman genel e, genel müdür Bilal beydi. O da katılmıştı çalıştaya. ya. de çalışmalarımızı anlattığımızda ferş ediciyim ve general bir şey vardı Cevat Sunal. Evet. Şimdi e, hocamız vardı. Dider ya Farevi bize iki silindirli motor yapabilir misiniz? Böyle bizim dedi böyle bir çalışmamız var. Altı e, metre kanatta açıklığı falan yapın dedim. Pakistan'a bağlayacağım bu konuyu. Evet. Yani kime niyet, kime kısmet konusundayız. Yani Samsung'daki konusunda Uzay Tem'in geliştirdiği bir İHA sistemi için aslında planladığımız evet, o motoru. Evet. Bir protokol yaptık kendi aramızda. Daha sonra ona o proje, Uzay Tem'in farklı şekillere döndüğü süre içerisinde. O motorla biz paramotor motoru yaptık. Ve buradaki kendimiz uçtu. İki kişi, 260 kilogram kalkış ağıyla. 260 adıyla, kilogramı kaldırdık iki kişi. Evet. iki silindirli motorla 2014 yılında burada... Uçtuk. İşte burası derken şeyde e, göl kenarında bizim Abalion gölünün orada e, uçuşlar yaptık. O motorumuzu bildini yaparken o ara Pakistan'la bir motor ihtiyaçları varmış. E, bir grup Satuma diye de bir e, İHA şirketleri var. Genel müdür geldi Satuma'nın e, Türkiye'deki holdingin bir başka işletmesinin genel müdürüyle beraber dediler ki ya bize böyle bir motor lazım. Ondan sonra ben dedim elimizde böyle bir motor var. Tamam bu bizim motorumuz olur devamını alırız. Bizim paramotor motorunu biz İHA motorunu dönüştürdük. Dönüştürdük de dönüştürdüm deyince dönüşmüyor. Bir tanesinin pervanesi 1.20, 1.25 e İHA'ya pervane küçük. E paramotorla 60 km saatte en fazla uçabilirsiniz hızınız 50 km'dir. Ama İHA'dan 350 km hız istiyor. Pervane pitch açısı farklı. O zaman pervaneyi de yapmak lazım. Pervane dedi. Şöyle bir süreç var. Araya sıkıştırmak istiyorum onu. Rahmetle de anmak istiyorum. Bir polis arkadaşımız e, Amasya'da Hiç aklıma gelmedi. E, bağışlasın beni. E, paramotor pervanelerini yapmak için bir saz ustasını motive etti. Saz ustasıyla pervanelere yaptım. Bu arada ben Tayland'dan pervane getiriyorum. Dedim ki ya böyle bir pervaneye ihtiyacımız var. Ha, o pervane konusu Amasya'da başladı. Daha sonra bugün Doktor Ahmet Bey var. Ahmet ki Şu anda pervaneleri o yapıyor. Amasya'dan bir evet. elması var. Bir de pervane Pervanesi çöküyor. var. Evet. Amasya Pal diye çok kaliteli bir pervane var. Geçenlerde bir fuarda Teynin motorunun üstünde gördüm. Gurur duydum. Ee, ve o pervanenin hikayesi e, daha sonra Kızıl, Kızılırma'ya düşen o polis arkadaşımın Allah e, düştüğü yerden Allah rahmet eylesin e, pervaneyi alıp yürüten Doktor Ahmet Bey'in e, neticesinde o pervaneyle ilgili Ahmet dedim ya biz böyle pervane lazım. Pakistan'a böyle yapacağız. Abi dedi merak etme yaparız. Bir seri pervane çıkarttık. Bu arada tabi bir seri derken o motorun 36 beygirde verebileceği maksimum itkiyi bulmak adına 7-8 pervane sonunda 3 tane pervane oluşturduk. Pervanesiyle beraber ihraç ettik motorumuzu. Ee, yani burada bir havalandırma sistemlerinin pervaneleri ve bu sistemler yapılırken aradan çıkan bu motor Pakistanan'ın bir İHA'sına da kullanılmış oradan buraya doğru uzanmış bir hikaye oldu. Ama yalnız değil yani o pervanesiz o motor bir şey yapmayacaktı o pervanede özel bir çalışma gerekiyordu bunda yani Amasya bu konuda Amasya Pal onu da orada bu motoru o tamamladı daha sonra ekip e, beni davet etti. Ben e, gittim oraya. E, motoru kur, kurduk. E, şeye takıldı. E, hedef uçağı taktılar. Orada sohbet ettik. Bir şirket... E, ...kurmak istediler. Orada kurmak istediler. Benim kalmamı istediler. Ben kalmayı çok uygun görmedim. Yani yaşım itibariyle... E, ...bu tür ricadeliği kendi ülkemde vermek istedim. Gençlerle birlikte olayım. Onlarla anlatabileceğim bir şey varsa onlara anlatayım. E, Hala görüşüyoruz kendileriyle de. Onlar da... Ee, o şekilde motorumuz orada. İşte görüntüleri falan var orada biraz bir şeyler yaptık. Ee, Pakistan konusu budur. Ee, sizin sadece savunma sektöründe bir de tankların da kullanılan bir sistemle ilgili de bir attığınız adım var. Bir M48 tanklarıyla ilgili yaptığınız o çalışmayı da bir dinlemek isteriz sizden. O böyle şey gelişti. Ben o zaman fanlar üzerine bir işletme kurdum 2004-2006 o aralar. Ee, yerleştirme ile ilgili bir sergi açıldı Ankara Yeni kentte askeri fabrikada. O sergide ziyaret gitmek istedim. Orada belki bir şey vardı çünkü daha 4-5 senelik bir işletme kurmuşum. Orada sergiyi gezerken asker sistemde, e, işte genç e, teknik asmaylar masalarının başlarında, ben de öyleydim çünkü. Ondan sonra sohbet ettik ve bir fan gördüm orada. 115 volt, 400 her takat çalışıyor. ...tank fanı, 115-400 Hz uçakta kullanılır, tankta mı kullanılıyor orada öğrendim. Ama fanı biliyorum çünkü fan RF-4 uçaklarının kameralarının buhar alma fanı. Yani F-4'lerin keşif modeli, havadan fotoğraf çeken modeli. Ee, bu, bu durumda o fan aşina yani iyi kötü, elimizde geçerdi. Yani tamirini falan yapmazdık ama fanı biliyorum. Ama ben bugün yani o gün için fanlarla ilgili bir faaliyetim vardı ve Bursa gibi... Sanayi kentindeydim. Yani bu fanla ilgili bir sürü sorabileceğim insanlar vardı. E, arızalarından vereceklerdi. iki tane verdiler. Burada bir çalışma yaptık. Hatta bir okul arkadaşımdı sağ olsun. Daha sonra gözlüğünü de e, numarasını büyüttü onu tamir ederken hatta. E, daha sonra e, elektrotik Sistemler Müdürlüğü'ydü sorumlusu. E, oraya götürdük, test ettiler, beğendiler. Ne kadar varsa dediler ki ya, aslında üretimdi. Ama ama ellerinde altın malzemeler var, onları verdiler. Ee, onları yaptık. Şurada kısa bir biraz teknik kaçacak ama açıklamamda mahsur yoksa ee, belli bir limiti var askeri malzemenin kaledilebilmesi için. O limitin üzerinde ise e, ve bakım maliyeti ürünün maliyetinden fazla, fazla ise. ise onu raporla belli bir adetten sonra kale diyorlar Ama bir süre bekletiyorlar. Askeriyede bu böyle. Sivilde ise Türk Hava Yolu Tekniğe biz, biz ziyaretimiz olmuştu. Bu arada Uzay Havacılık Savunma Kümesi'nde, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümesi'ndeyim bizim işletmemiz. Oradan da bahsedeceğim. Yani bu çalışmaların aslında gücünü verdiği e, yapı, kamusal yapı orası. Yani Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümesi. Ee, ...onlarla bir ziyaretimiz olmuştu. Orada da aynı fanlardan var. Çünkü onlar da büyük gövdeli uçaklar var. Orada da 115-14 saat var. Onlar anında kale ediyorlar. Sivil havacılığın ve askeri havacılığın baktım, kuralları farklı. Farklı. farklı. Küçük küçük var. Yani yerli üretime dair bir ilk ilk adımlar yapılacaksa... ...askeri havacılıkla ilgili hem inisiyatif var, bulunabilir... Ee, ...hem de bir fayda ortaya çıkabiliyor. Ben şayet böyle girişimle ilgili e, niyeti olan e, girişimcilere o noktada e, bir projeksiyonlarını o tarafa baksınlar isterim. Buradan da Bak. önemli bir e, mesaj vermiş olalım. Girişimciler ne yapabilir, ne edebilir gibi bu askeri tarafa biraz daha odaklanılabilir diyorsunuz. Evet yani üretim öncesi bir bakımla ürün tanınabilir. Bakımla aynı zamanda küçük bir finansman da oluşabilir çalışmalara dair. Bir fayda çıkar. En azından ülkemizde kalır o para. Çünkü mecburen dışarıdan alınmak durumunda. Pek çok ürünün içinde bu model, yani bu uygulama modeli e, gerçekleşebilir. Yani bizim bu fanlarla ilgili yaptığımız çalışma. Daha sonra bunların bakımlarıyla ilgili bize ne kadar ellerinde varsa hepsini verdiler. Ve onların biz burada arkadaşım e, sargılarını yaptı. Ben rulmanlarını yeniledim. E, iyi bir e, ...marka içerisinde. Testlerini yaptılar. E, en son böyle 5-6 sene geçmişti. Hala kullandıklarını söylüyorlardı. Her birine bir revizyon numarası vermiştim. Takip edilebilirsin diye. E, ve kullanıyorlar. E, bu çok heyecanlandırdı bizi. Güzel bir çalışma oldu. Yani karaküterine bir fatura kesmiş olduk. Yani bu ateliden öyle bir fatura çıktı öyle söyleyeyim. Ama e, o arkadaşımın sayesinde yani bir yerde... E, sanat akum üniversitesinde çıktı. Yani konu bundan sonra bir sertifikasyonsa yani e, veya bir denetleme ise böyle bir yapı bu çalışmaları denetleyebilir. Denetlemeli de zaten. Hatta yakın bir geçmişte e, belki biliyorsun TRTest şey diye sonra sanayi başkanlarının bir şirketi kuruldu. Var. Ve onlar şimdi testlerle ilgili bir prosedür hazırlıyorlar. Çok geçtiğimiz aylarda bir online bir çalışta yaptık. Ee, bizi de davet ettiler. Sağ olsunlar. Yani bu fanlarla ilgili. Askeri fabrika, askeri fanların e, millileştirilmesi, üretilme e, bakımı. Evet. Şeyle ilgili e, test, test prosedürleriyle ilgili iki ayrı firma daha vardı. Biz de katıldık. Fikrimizi söyledik kendilerine. Yani bu tarz girişimler olursa en azından zincirin diğer halkaları yani test gibi halkalar da bugün var. Daha kolay olacaktır. Şimdi tabii siz uçak teknisyenliğinden başladınız ve bir havacılığa bir bakış sonrasında hobinizi biraz hobinize dönük bir üretim yaptınız ama e, uçak teknisyenliğinde arıza bulmak çok önemli ve geçmişte tabii el yordamıyla deneye deneye tecrübeyle bu giderken e, bu programda biz Havelsan'la beraber yapıyoruz Havelsan Hava Hawkeye'ne sunduğu F16 uçaklarının e, bin civarında arızasını bulan bir simülasyon var. Bu konunun sizce geleceği nereye doğru gidecek? Daha dijital mi göreceğiz bunların geleceğini? Ondan da ilgili fikrinizi sormak isterim. Ya elbette şimdi siz havelsan deyince ben hemen şeye geçti. Yani 80 eski şehirde simülatörler algoritmlerinden havelsana geçti. O simülatörlerin göstergi sistemlerinin arızalarını yaptım ben Havelsan'ın. Evet. Daha sonra bizim arkadaşlarımızdan bazıları emekli olunca da görev yaptılar. Yani HVSAN'ın o günden başlayan vizyonunun bugünlerde, duyuyoruz yaptıkları simülasyonlarla ilgili e, çok değerli çalışmaları var. E, Gıpta ettiğimiz bir vakıf işletmesi kendileri. E, tabii ki bu yeni çalışmalarında da e, özellikle gençler adına e, çok iyi bir zemin oluşturuyorlar kendileri. Çalışmaları, arızaları daha hızlı bulmak, daha çabuk hareket etmek, daha çabuk öğrenmek. Bir de işin içine ileride muhtemel yapay zeka gibi konular girdi mi artık farklı yönlere doğru yavaş yavaş geçecek. Bizim tabi Habersan'la beraber bu video serisini yaparken amacımız genç insanlarımızın akıllarına bir kıvılcım koyabilmek. Hayatta odaklandıkları merakları, noktaları nereye götürebileceklerinin bilim insanları olarak Sizleri bir hem uçak teknisyen hem de bir mucit olarak görüyoruz. Bunları evet. göstermek amacıyla sizlere soruyoruz. Ben de buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum size. Gençlerimiz ne yapsınlar? Bu hedefledikleri, merak ettikleri noktaya nasıl ilerlesinler? Onlara önerileriniz var mı? Aslında bu soruyu şöyle toparlasam olur mu? Buyurun. Yani aslında gençlerimiz zaten bir şeyler yapmak istiyor da biz e, ne kadar onlara yol açacağız. Hatırlarsanız ben e, yeni mezun olmuş bir e, işte Yamaç Paraşütü'nde genç kardeşimi almıştım bu iş için değil mi? Şu anda burada yok. Dört sene birlikte yaptık. Şu gördüğünüz motorları, burada istediğimiz tezgahlarımızı, yaptığınız parçalarını. Yaptı. Yok nerede? Turist uçuruyor. Nerede? Yamaç Paraşütü'yle...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 Bence onları dinlemek lazım. Ya onların bir şeyi öğrenmeye hiç gerekleri yok. Aslında problem bizde. Biraz biz kendimize okumalıyorsunuz. Yani özür diliyorum. Yani biraz heyecanlandım. Ama bu benim çok ağrıma gidiyor çünkü. Şimdi motorun bloğundaki mermiyi söylediniz biraz evvel. Benim sıradaki sorularım bu konuyla ilgili. Motorun bloğundaki bu bir malzermesi mi diyelim? Bu hikayesini bir dinleyebilir miyiz sizden? Ya, şu, tabii ki o mermi işin bir, tabii bir sembolü var, bir anlamı var. Ama bu motor aslında bir teknisyen tasarımı motoru. Ne teknisyeni? Havacılık teknisyeni. Havacılıkta teknik neyi ister? Özellikle askeri havacılıkta en kısa sürede faaliyet ister. Ve idame ister. Yani arıza noktasında e, daha az bir risk ister. Biz bu çalışmaları yaparken İsmail'le... Almanya'da e, ILA Berlin Fuarı vardı. Havacılık, havacılık fuarı. fuarı. Uzay Havacılık Savunma Kümemizle oraya gittik. E, gittiğimizde orada bir Microlight firmasıyla tanıştık. E, çalışmalarımızı anlattı, o da bizden böyle bir motor istedi. Ve o motorumuzu verdikten sonra onlara. Çizim halindeydi bu üç silindirli motorumuz, çizimi vardı. Anlattık, dedi ki bak bunun silindirleri bağımsız çalışıyor. ...nasıl bağımsız çalışıyor? Ya işte... E, ...ayrı krankları... ...nasıl Sonra arkasını görünce... ...biz bunu nasıl düşünemedik dedi. Oysa... ...her modül... ...bizim paramotor motorunun... ...karteri dahil... sindiri ve ortada bir dişliği sürüyor. Ama... ...dişli ile kendisi arasında... ...bir kaplin var. Merkez kaç kaplin var. Bu bir konsept bir motor. Bir fikri veriyor. Fikri açıklıyor. Bunun... ...ana gövdesi yok. Yani bir ağır bakımı yok parçayı değiştirip bir yoluna devam, devam ediyorsunuz. Yani hatta bir hat bakımında her modülünü tek tek yenileyebilirsiniz. Zaten büyük bir parçası yok kendisi de burada görünüyor zaten. Bursa geldiğimizde Bursa'ya döndüğümde İsmail'e dedim ki abicim bunu bunu işliyoruz. Madem çizdik parçalarını ben alıyoruz. Çalışacağız. Çalıştık. Ondan sonra işledik burada. Ee, şimdi sıra geldi yağ tapasına. Yağ tapasına o çok heyecanlıyız. Yani bir Alman bunun fikrini anlamakta zorlandı. Yani Alman'a motor evet. satıyorsunuz aslında. Bir bir microlight uçak havacılık motoru satıyorsunuz. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey de ifade etmek istiyorum. Aslında bu motor böyle yüksek bir teknoloji barındırmıyor. Yani teknolojinin bilinen yöntemiyle yapıyoruz. Hatta bu anlamda Türk Patent ben bunun faydalı model verdim bir fikirse diye. Onlar patent tescillediler. Aslında böyle çok böyle bilinmeyen bir şey yok. Bir elektronik şey dedi. Basit ama fikrinizi koyuyorsunuz Fikrimiz bu yeniliği koyuyorsunuz. Kadar. Yani da. şeyi de çok büyük bir istemiyorum ama mermi konusunda da oraya e, bunun bir manası anlamında çünkü çok zaman zaman böyle hafif rahat bakışlar vardı. Yani böyle bir yerde motor mu yapılır gibi birtak bir takım şeylerle karşılaştığımız oluyordu. Veya işte benim bu Arizona çöllerinde işte Amerikalıların da karşılaştığı muamele falan bir bir milli mücadele olarak gördük. Yani gençler veya bizler gibi belli bir mesai ömrünü doldurmuş, kurumsal yerlerden emekli olmuş ileri yaşta insanların da kendi adlarına, kendi başlarına bir faaliyette bulunup, bir girişimde bulunup yapabilmesinin de bir modelini oluşturacaktı belki bu atölye. Bir mücadelesi vardı. O mermi de bizim milli mücadele yıllarımızda... Kurtuluş Savaşı'nın... Kurtuluş Savaşı'nın Milli Mücadele yıllarında o resmi hepimiz hatırlarız. Yaşlı amcalar, teyzeler, mermi doldururlar. Evin bodrumunda tabi. Bodrum ev... Belki de yani bugünün teknoloji e, e, mücadelesi savaşıda Türkiye'nin verdiği bu yetişme sayesinde belki de küçük otellerde duruyor. Onların da ya, doldurduğu mermilere belki dikkat çekebilirdi. O, o mermi de bugünün mücadelesinin e, mazhar mermisi. Ama gökyüzünde uçan bir mauzer mermisi oraya da bir mesaj olarak bunu vermişsiniz. Ne güzel bir mesaj vermişsiniz. Umarım bu mesaj genç arkadaşlarımıza da bir ilham kaynağı olur. Onlar da bu kadar dediğiniz gibi 30 küsur metrekarelik bir atölyede Pakistan'dan Amerika'ya kadar uçan ama sportif havacılık ama insansız hava araçlarının motorları çıkıyor. Bir fikir olsun gençlerimizin aklında. İşte bir şeyin, bir mermi, bu mavzer mermisi atıldığı zaman nereye gidebildiğini de buradan görsünler diliyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Umarım sizin hikayeniz nice genç insanımıza bir örnek olur. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün Bursa Sanayi'de 34 metrekare alanda faaliyet gösteren Alida Motor'un hikayesini birlikte dinledik. İşte aklımda kalanlar. 1- Dünyaya açık olun, gelişmeleri takip edin size ekmek, eğitim, iş dünyanın herhangi bir yerinden çıkabilir. İki, çok çalışın. Bu benim konum değil veya bunu bilmiyorum, bundan anlamıyorum demeyin. Çok çalışırsanız, bir şekilde hedefleriniz olursa bu hedeflere ulaşırsınız. Üç, bu lafım özellikle gençlere, kendinizi çok iyi geliştirin ve her zaman gelişmelere dünyada neler olduğuna açık olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.